ChiaCoin ile ilgili herkesin aklına takılan bir sürü soru var. Bu sorulara bu videolarda kısa kısa cevap vermek istedim. Saatlerce internette gezinip aramanıza gerek yok. Ben sizin için günlerdir zaten araştırma yapıyorum. Öğrendiğim kadarıyla aktaracağım. Takıldığınız konular veya benim yanlış bildiğim bir nokta varsa lütfen yorum kısmından hemen belirtin. Ve Twitter adresimi, Telegram adresimi takip etmeyi unutmayın. Güncel haberleri, bilgileri oradan sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin sıkıntılarına da elimden geldiği kadar vakit bulabildiğim kadar cevap vermeye de çalışıyorum. Hemen başlıkta gördüğünüz soruyu cevaplayayım. SSD ve HDD'nin farkı ne? ChiaCoin için SSD'nin farkı çok büyük. SSD'deki okuma yazma hızı ne kadar büyük olursa pilotik işlemi o kadar hızlı oluyor. Parçalara ayrılan dosyalar o kadar hızlı birleştirilip o kadar hızlı bir şekilde de HDD'ye aktarıldıktan sonra farmik işlemini başlatıyorsunuz. Şu an dünya üzerinde hatta Türkiye'de SSD'lerin, HDD'lerin neredeyse fiyatları fırladı arkadaşlar 3 gün 5 gün hatta 10 gün önceki ssd ve hdd fiyatları neredeyse 10 katına çıktı devasa bir yükseliş var o yüzden kendinize güncel en iyi ssd alın ve yüksek boyutta bir hdd alın kafanız rahat olsun hangi ssd hangi hdd almam gerekiyor diye düşünüyorsanız onunla ilgili video hazırladım o videolara bakarak kendinize harika bir sistem toparlayabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun